بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار Bi ya ilahel alemin Allah'ım bugün de iyilerle anlaşmaya beni muvaffak kır. Ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır Rahmetinle bana ebediyet ve sütunet yurdu olan cennette yer ver. İlahlığın hakkına ey alemlerin ilahı. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının 16. gününde biz Allah'tan İyi insanlar ile arkadaş olmamızı istiyoruz. Muvafeqatel ebrar. Ebrar ne demek? Bir Arap dilinde iyi demek. Ebrar iyi insanlar. Allah Muteal Kur'an-ı Ezi ebrar ve iyi insanlara 15 tane sıfat nakletmektedir. Allah'a iman getirmek, Kur'an'ını kabul etmek, peygamberlerine iman getirmek, zekat vermek, namaz kılmak, iyi işler yapmak, ahdine vefa etmek ve buna benzer 15 tane sıfattan Allah Kur'an'ında bahsediyor. Bu 15 tane sıfat Tabii ki birbiriyle irtibatı var, ilişkisi var. Birbirine bağlı olan sıfatlardır. Eğer bir insan Allah'ın Allah'a iman etmişse, Allah'a yakin etmişse kesinlikle Kur'an'ını da kabul etmesi gerekiyor. Kur'an'a kabul eden insan Allah'ın Kur'an'ındaki emirleri de kabul etmesi gerekiyor. Çünkü Kur'an buyurur: "Ekimus salat ve atuz zekat." Yani namaz kılın ve zekat verin. Eğer sen Kur'an'ı kabul etmişsen Kur'an'ın içeriliğini de kabul etmen gerekiyor. Ben bazen görüyorum bazı İslami fırkalar Kur'an'ın yani bizim elimizde olan Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Sebebinde diyorlar ki evet mesela e, Peygamberden sonra bunu mesela yazılış ve toplanma şartlarına ve şekline itiraz ediyorlar. Halbuki Kur'an'ın kendisini Peygamber Efendimiz kendi hayatında kitap olarak insanlara muarife ediyor. Kur'an Kitab olarak buyurur enni تَارِكُمْ ف۪يكُمُ السَّقَلَيْنِ كِتَابَ Kur'an demek ki bir kitabıydı. Bunun için biz bir şeyi kabul edelim, diğer şeyi kabul etmeyelim, bir şeye inanalım, diğer şeye inanmayalım. Bu Allah'ın felsefesinde ve İslam dininin felsefesinde yeri yoktur. Biz ebrar olmak için, iyi insan olmamız için bu sıfatların hepsini kendimizde takviye yapmamız gerekiyor. Hepsini kendimizde geliştirmemiz gerekiyor. Hepsine uymamız gerekiyor. Eğer bir ve iyi insan ve iyi amele sahip olmak istiyorsak bunları ruhayet etmemiz gerekiyor. Ve bu Ramazan'ın bu, bu 16. gününde de biz Allah'tan istiyoruz ki bizi bu iyi insanlar ile arkadaş karar versin. Ve devamında da istiyoruz ki Allah'ım bizi iyi olmayan ki tabiri eşrardır. Eşrardır dediğimiz yani onlar ki devamlı şer, kötü işler yapıyorlar. Bizi eşrardan, arkadaş olmaktan koru ve Cennebni, yani bizi uzaklaştır, koru kimden? Eşrardan, onları şer emel, kötü emel, pis emeller yapıyorlar. Başta diyoruz, ebrar ile arkadaş olalım, iyi insanlar ile arkadaş olalım, eşrar uzakta kalalım, uzak olalım ve onlardan e, koruyalım kendimizi. Bu iki kelime ile bugünün duasında Allah'tan diyebiliriz ki, Tüm iyi sıfatlara sahip olmamızı istiyoruz. Ve tüm kötü ahlaklardan ve sıfatlardan uzak olmamızı istiyoruz. Bu şekildedir ki Ramazan ayının duaları bizim yol haritamızdır. Ramazan'ın duaları bizim kurtulmuş, kurtuluşumuzun yol haritasıdır ve planıdır. Onun için bunları emel etmekle Ramazan'da ahlaki sıfatı kendimizde geliştirelim inşallah. Esselamu Aleyküm ve